Ha? Şu he, evet. Bakayım onlara bir. Ağaç gelsin hocam. Evet. Yakaladınız mı? Allah'ım, görmüyor mu? Küçük küçük çok şeyler var, küçükler var. Hmm. Daha büyükler göller de kadar ancak. biraz daha açsaydın şuradan daha iyi değerlendirdikler mi şöyle az şey. Ha, ufaklar. Çok küçükler yiyor. Hmm. Yani Onu falan... da yemi yapabilirsin aslında da. Ne oldu? Var ya aslında. Evet. <gülüyor> İstiyor şey <gülüyor> abi. Vallahi söyle, keçeden böyle yem olur aslında. Birinden ne kadar incelik bir şey. küçük ya. Yine küçükmüş ya. Biraz daha büyük. Kafa da mı? Var da. Ha. Olsun, ben doyuyor. Çok küçük ya. Çok küçük ya. At kıs onu ya. Ne at. yap? Atıyorum zaten de. At ya. At. Büy büyüsün ondan sonra çekeriz. Aynen. <gülüyor> Yaşamasın, izini boyalım. Öyle tabii Şu mevsimde yumurta zaman aslında normalde. Yani, yani işte... göçe ed, göç diyorlar yavaş yavaş. Aynen. Biraz da doğru bu tarafa doğru akın ederlerse gelir. İşte Mart Nisan gibi baya güzel He. bakımın yanına gidelim hava gelsin diyelim tuttu bakalım evet arkadaşlar bize balıkçı dayın da dayının yanına gidiyor büyük dayının yanına Dayım biraz gelsin, biraz gelsin. Olay. Maşallah tutmuştu, tane tutmuştu ya vallahi iyi düzeltti. Sonra baran mı geldi ne yaptı? Ah. Niye? Akşam üstü mü geldi? Biraz sabit bir yarım saat oldu olacak. Ah güzelmiş ha. Hı. Aslında normalde sabahleyin gelsen daha iyi olmaz mı? Daha iyi evet. Sabah saat 5 gibi falan 5-5 gibi Ben oluyor gelemiyorum Seni çekiyor mu? Çekmenin mutlada... Yok yok, Yok yok, estağfurullah, estağfurullah Sevgoluk şey, Ben mi? Ya ben buraya hastaneye geldim de babamı getireceğim. Ee, Ermenek'ten buraya eee sevk oldu. Ben dedim şöyle bir sahili gezelim, balıklara bir bakayım dedim. <gülüyor> ben de bir çekeyim, çekim yapayım dedim. <gülüyor> ben de balıkçıyım. Güzel bal şey yapıyorum. Ankara'da ben de balık göle, göle gidiyor. Allah, He? Evet, arka bari. Bizde, bizde deniz yok, sizde deniz var, bizde yok, gölet var bizde. Küçük... Geliyor değil mi? Küçük geliyor ama şu sağ da... mı fazla de değil? Ha? Dün önce büyük inme taktım. Ha. Ola? Yani anne küçük taktım, üç, dört da daha var, sonra da balon geldi. Balon gelince He. balıklar. Gidiyor değil mi? Balon. Balonlar da zehirli değil mi? Ya zehirli oluyor. Onlar evet. ya fazla. Şuradaki arkadaş bir arkadaş vardı. Şuradaki de Zeyli dedi. Yermez dedi de. Hani şey memeleri kısmış, kesip diyorlar da yemiyorlar. Şimdi şey yapıyorlar ya. Şey Para veriyor. He. Küçük takmışın de ayıldı değil mi? Küçük takmışım. Evet. at bakalım ama Ne olsun lan önden. Çoğun önde oturuyorum ha. Bunu şey, kola Öyle mi ha? var? Evet. Ya sorunun e, şey bağlı e, nefes darlığı var. Çıkardık